Bu heykele ilk baktığımda kadın bende canlı olduğu izlenimini uyandırdı. Çoğu Mısır heykelinden daha fazla hem de. Mısır sanatı ile ilgilenmiş olan herhangi biri muhtemelen bu sanatın ne kadar durağan ve biçimsel olduğunu öğrenmiştir. Hareketi pek tasvir etmez yani. Eğer taştan yapılmış olan kral heykellerinden bahsediyorsanız bu dediğimiz doğrudur. Ama bu gördüğümüz ahşaptan yapılmış bir heykel. Üzerindeki boya çok güzel bir şekilde korunmuş. Çok uzun kalçaları ve çok uzun bacaklarıyla beraber çok doğal bir vücudu var. Kolu da doğal bir şekilde yukarı kalkmış halde. Kafasının üzerindeki dengelenmiş sepetin kenarına dokunuyor. Takılarını takmış. Gözleri kocaman açılmış. Mükemmel görünüyor. Genç, güzel ve çekici. Yüzünde hiç çizgi yok. Hayatının... Hepimizin sonsuza dek kalmak istediği bir döneminde. Amacı ölülere besin taşımak. Sağ eliyle bir ördeği hareket edemesin diye kanatlarından tutuyor. Sepette ise çeşitli et parçaları taşıyor. Bütün bir ön bacak, kaburga parçaları, eklemler ve diğer et çeşitleri var. Temsil ettiği tabaka aslında gerçek yiyecek sağlayabilirdi. Bir rahip, her gün mezara uğrayıp gerçek yemek sunabilirdi. Ama Mısırlılar çok pratik insanlardı ve hiç şüphesiz belli bir süre sonra bunun olmayacağını fark etmişlerdi. Bu yüzden ruhun hayatta kalabilmesi için başka yollar buldular. Heykel, mezara yemek götürmek anlamına gelen dev bir hiyeroglif gibi. Tek bir sanatçının en iyi işini gözler önüne seriyor. Kadının kısacık bir anını yakalıyor, ileriye doğru hareket ediyor, sağ ve sol ayağı mükemmel bir dengede. Ruhunu canlı tutmak için ölü birine adak taşıyor. Heykelin kendi de canlı gibi göründüğü için o da var olmaya devam ediyor.